Buradan bir yere basmıyoruz. Direkt kormaya bakıyoruz. Çalıyorum. O geliyor. Gerçek Adanalı. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? altı Hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. Belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnun. Peki neden memnun Neler yapıyor? Bir bakar Afiyet mısınız? Oldu. Bir bakar mısınız? Siz şimdi alkol alıyorsunuz, eve gideceksiniz, evet. araç kullanabilir misiniz? Kullanırım. Ne var kardeşim? Ne Na şurası? 20 kilometre. Nasıl olacak bu iş? Yani yakalandığınız zaman alkolleri içeri... Bunu alalım, sayılmaz ki. Niye? Bak bak burada gösteriyor. Ne gösteriyor orada? 18 yaşlı, ben 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. Tamam. E arabam benim kartal, bu binek araba. Şimdi olmaz ki. Nasıl olur abicim? Senin araban kartal. E tabi. Burada he. Bak binek araba kullananlar içemez diyor. Yani? Yani ben kartal benim arabam, ben içerisindim. <gülüyor> Gidebilirsiniz ya. Giderim de tabii. Kamyoncular da içebilir bu arada. Niye? Kamyon yok burada bak var mı? Yok. Ee aynı. Evet Suslu abi Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz e, hacca? Ee, Ankara'dan geldik neresinden Uzman Turizm'le gezi. Hoş geldiniz. Memnun kaldınız inşallah. Memnun kaldık. Allah razı, Allah razı olsun. İyi bilgiler. Eee pekala e, şey mi? Şeytan taşlamaya bugün e, gideceksiniz. Dün evet. gittiniz. Nasıl buldunuz orayı? Orayı Şeytan yeri. Eee Abya, Osmaniye'den Şeytan'a. E, rahat yeri, rahattır. E, evet. bir Şeytan burada gider mi? Gitmez hali. Yani. Şeytan yeri bir dağ olacak ki taş atacaklar. Yesen, yeri Tabii. rahat. Bir dağ seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet. E şeytan burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Gelemez. Yeri rahattır. Bir, bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde şeytana taşını azattın. Nasıl? Çocukların yerine de şeytan atacaklar. Ben çocukları yerine de atıyordum. İnşallah kalplerini ıslah etsin dedim. O şeytana taş... Ama sen de güzelmişsen ha. Güzelsen ama bakımsızsan. Vallahi boyamaya moya sürsen, üzeyen güzelleniyorsan. Yok, güzelleniyorsa. bu istemiyor? Ben bu, Biz öyle sevmiyor. Şey Şeytan istiyor, sakın. Aa. Makyaj yaptın mı kaçırmaya kaçırmıyor. Şimdiden kaçırmaya kalkıyor içine falan. Ay. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ablacığım... Günah mı? Sustanmaya süs, süs, gerek yok. Zaten zaten Allah'ta kırmızı. <gülüyor> Çok kırmızı, baksana dudaklar evet, gerçekten. Evet, Allah'tan tırmanın onu. Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak şey söyleyeyim. Ama kaşlarını alsan gözlerim... Kaşlarım de... aldı ya Özlem abla. Ha. Kaşlarım alındı. Sen baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bir kırmızı alındı. Aa, Sen ab... Fark etmiyor, gözlerim mi görmüyor? Yo, gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyorduk. Çıkart bakayım. Aa, gerçekten <gülüyor> alınmış. <gülüyor> Allah seni gerçekten alınmış kız. <gülüyor> Gözlükler var da ondan görmüyorum. Selamun aleyküm Fehmi abi. Ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam abi. Abi Tedaş'ın sayacı okuma bedeli çok fazla geliyor. Ben de hocama okutturuyorum sayıcı. Böyle daha hesaplı. Allah kabul etsin abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kusur gitti olmuşlar. <gülüyor> Şurada bir sıfır çiz <gülüyor> Kafa <Kapağı> şunu la. <gülüyor> dayvano, dayvano, dayvano. Dayvano, dayvano. Dayvano, dayvano, dayvano. Dayvano, dayvano, ne Poşet para mı? görüyorsunuz ülkenin geldi son durum bu. Gerçekten güzel başka bir söz kalmadı. Ertinden korkanın kabilini severim. Ya her röyanlar. Aa bir de post makinesi yollarsan eyvallah iyi akşamlar. Bir tane telefonu verir misin ya benim paketim bitti. Vereyim. WhatsApp'a gir, sohbetleri temizleyin değil. arşiv asla değil, tüm sohbetleri silin, aykıladı kapat, Instagram'a gir, son arananları sil, DM kutunu temizle, hala çıkanların varsa üstüne basılı tut, de çift faktörlü kimlik doğrulamayı aç, etiketlendiğin ve kaydedilen fotoğrafları kaldır, ne var da başka beyinleri geri al, Yonca, MySpace, Zuko, Siber Alam ve Facebook'u kaldır, Snapchat ismini değiştir. Ay market ve tanıtım mesajları bırak. Ekran ışığını kız. Rahatsız etme modundan çık. Aylinin ismini Serkan yap. Fotoğraflara gir. Son silinenleri sil. Son silinenlerin sildiğine de emin ol. Tamam bu kadar. Al ya. Merhaba, ben Yılmaz Kardeş. 46 yaşındayım. Zonguldaklıyım. Apartman görevlisiyim. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Boş vakitlerimde hobi olarak el işi akış yapıyorum. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarında. Sen bana bir adım at, ben sana freni patlamış kamyon gibi gelmesem namerdim cici kız. <gülüyor> ne oldu? oldu? Balın oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben Almancıyım. Hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum. Hiçbir şey yapamazlar hemşirem. Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider. Her tarafı gidiyor da. Kimse sikine takmıyor. Hiç kimse. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki Almanya? Almanya'nın ekonomisi yok zaten. Nasıl yok? Hiçbir şey Para yok. Almanya mı? Yok mu? Yok. Çöpler yığılıyor. Kimse toplamıyor. Parası yok. Gariban ülke diyor. He. gariban ülke. Adamın 10'a yakın araba fabrikası var. Sanayisi e, var. Türk'ün ha Hangisi Oğuzdaki Türkler? Türklerin? BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline Omer. geçti hepsi. Hepsi ha, biz Türk'ün. Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Hadi ha? inşallah. Tabi. Ben de Mercedes işçisiyim. İşçi olunca orayı almış mı oluyor? Hayır. Sahipleri Türk. Mercedes, BME, hepsi Türk. Kuşatmışız her yeri. Pakistan evet. Amerika'nın yarısı Türk. Orası Müslüman. Da. Tabii Müslüman. Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklanırsa niye? ne yapar Amerika'ya? Yok gider. Amerika'nın ya, yarıdan çok fazlası Türk. Bunu dizayn eden mühendisinin işleri diyeyim ben. Elim yandı ya. Bir çaydanla ateşe koydun. Sapını tutamıyorsun. Bu sap niye var? elin yanmasın diye var değil mi? Evet arkadaşlar. Bunu niye kaplama yapmamışlar böyle bir kayla falan? Evet, evet. Markayı söne benim de. Türk tük tük tük. sonuçta yabancı marka değil. Ayıp olur. Ama dikkat etsinler yani. Kaşık üretiyorlar. Kaşık içinde kayboluyor. Ya <gülüyor> pardon. Ya yani bunlar bardağın boyunu ölçmeden mi kaşığı istedik? Hayır hay bardağın boyutu için o çay bardağı mı? O zaman bu, bu tip bardaklar için de küçük böyle kaşık resimler. Hayır <gülüyor> onlar için bir tık daha tatlı kaşığı var. Olur. Hayır ben öyle büyük tat böyle istemiyorum. Şöyle küçük istiyorum ama boyu uzun olacak. Niye bundan karıştırayım kocaman kaşıkla? <gülüyor> Haklıyım ama ya. Kaşığı olurken elim yanıyor. Bu